Aziz Türk Milleti ve sevgili, çok kıymetli hemşerilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü basın açıklamamızı Uşak 1. Sıra Milletvekili adayı Hasan Öktem ve 2. Sıra Milletvekili adayı Sayın Kadir Altınkaya ile birlikte yapacağız. Bize bu basın açıklamasını yapma fırsatı veren Egen TV Yönetim Kurulu ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Seçimlere son 3 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce bir kaset olayıyla Cumhurbaşkanlığı adayından çekilmek zorunda bırakılmıştır. Bu yeni bir olay değil. Öncelikle yapılanları çok üzüntüyle karşılıyoruz ama şaşırmıyoruz. Çünkü bu yeni bir olay değil. 2010 yılından beri Türkiye kasetlerle yönlendiriliyor. Yani 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kasetle indirildi. Kılıçdaroğlu yine bir genel başkan olarak kasetle genel başkanlığı atandı. Hani var mı Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde böyle bir şey? Genel başkanı kim seçer? Kasetler mi seçer? Genel başkanı CHP tüzüğüne göre kurultay seçmesi lazım. Evet kurultay, murultay hepsi kenara atılmış durumda. Kasette genel başkan getiriliyor. Kasetle daha önceki genel başkan indiriliyor. Yalnız o değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin listeleri kasetle belirlendi. Çok değerli şahsiyetler vardı. Birden ortaya kasatlar çıktı. Bir de baktık Milliyetçi Hareket Partilerinin listeleri değişti. Çok önemli genel başkan yardımcısı düzeyinde şahsiyetler kasetlerle Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili aday listelerinden çıkartıldı. Başkaları... Kasetlerle getirilmiş oldu. Şimdi yeni bir örnekle karşılaşıyoruz. Yani yalnız darbeler değil. Bakın 12 Mart 1971 darbesi. Bir NATO Glatio darbesi. 12 Eylül 1980 darbesi. Yine bir NATO Glatio darbesi. 15-16 Temmuz 2016 darbesi. Yine bir NATO darbesi. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin başında bulunduğu sistemin darbeler dışında siyaseti yönlendirmek için... Bu tür kirli araçları var. Ve bu kirli araçlara teslim olanlar var. Boyun eğenler var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri darbelerle, kasetlerle Türkiye siyasetine yön verebiliyor. Parti başkanlarını değiştirebiliyor. Partilere genel başkan atıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin listelerini belirleyebiliyor. Sonra Sayın Muharrem İnce'de olduğu gibi bir cumhurbaşkanı adayını adaylıktan çekilmek zorunda bırakıyor. Bir partiyi ve adayı alt üst etmiş oluyor. Amerika bunu yapıyor. FETO bunu yapıyor. Ama bir de buna boyun eğenler var. Niye kaseti görünce genel başkan olarak istifa ediyorsunuz? Peki o kasetleri Cumhuriyet Halk Partisi gördü. 2010 yılında niçin o kasetler karşısında boyun eğildi? Teslim olundu. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir kuvvet çıkmadı. Biz kasetlere teslim olmayız. Meydan okuyoruz. Getirin başka kasetiniz varsa hepsine meydan okuyoruz. Bunu diyemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının bu şekilde kasetlerle genel başkanlığa getirilmesine itiraz etmiyor. Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi tabanı ve örgütleri veya bugünü alalım kasetlerle bir cumhurbaşkanı adayı çekilmek zorunda bırakıyor. Onun partisi niye buna meydan okumuyor? Niye o çekilmek zorunda bırakılan şahsiyet meydan okuyorum? Protesto ediyorum. Beni kaset şu veya bu tercihte bırakamazsınız. Hani bunlar vatan için, millet için, cumhuriyet için başlarını ortaya koymuşlardı. Bir kasetle devrilebiliyorlar. Bir kasetle istifaya zorlanabiliyorlar. Yani bir kasette korkanlar mı Türkiye'yi yönetecek? Evet anladık. NATO'nun Gladion'un, Feto'nun tertiplerinin Ellerinde kasetler var Ve bunu siyasette kullanıyorlar Amerika'da da kullanıyorlar Trump'a yapılanlar İngiltere'de kullanıyor, kullanıyorlar Sürekli sistem bu Ama bu sistemin içinde olanlar da Kasetlere boğun eğiyor Kasetlerle yönetebiliyorlar Biz Vatan Partisi ve UŞAK Milletvekili Adayları olarak Bunun üzerinde duruyoruz Vatan Partisi'ni Kimse kasetlerle yönetebilir mi? Vatan Partisi'ne bir tane, yüz bin tane kaset getirsinler. Vatan Partisi'nin yolunu, tercihlerini değiştirebilirler mi? Veya Vatan Partisi'nin yöneticilerini kasetle değiştirebilirler mi? Sistemin içindeki partiler, sistemin bu tür araçları karşısında ezik, nasıl darbeler karşısında boyunları eğik ise. Bu tür kirli çirkis Çirkin sistemin bütün yozluğunu, çürümüşlüğünü ortaya koyan araçlar, tehditler, baskılar, tertipler karşısında da sistemin bütün partilerin boyunları eğik. Biraz önce söylediğim, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının tayin edilmesi, indirilmesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin listelerinin geçmişte belirlenmiş olması, bugün yaşadığımız birkaç gündür yaşadığımız örnekler ve bir de bile bilemediğimiz kasetler var. Yani her zaman kasetler açıklanmıyor. Yani o tür rivayetler de devamlı kamuoyunda 10-15 yıldan beri söyleniyor. Falanca kaseti gösterdiler. Ondan sonra yola getirdiler. Bir de bilmediğimiz kamuoyuna yansımış kasetler var. Yani bütün kasetler hemen ilan edilmiyor. Kasetlerin kullanıldığı bir siyaset, kasetlere boyun eğen bir siyaset. Bu sistemin çürüdüğünü gösteriyor. Mafyalaşmış bir sistem ve NATO'nun kontrolünde olan bir sistemde NATO'nun çeşitli araçları var. Biraz evvel de söyledik, darbe aracı var, silah gösteriyor. O tür araçları var, bir de bu tür tertipleri var. Atatürk zamanında Türkiye'nin yöneticilerini kasetlerle yönlendirmek mümkün müydü? Dize getirmek mümkün müydü? İstifa ettirmek mümkün müydü? Yani bu biraz sistemle ilgili bir sorun. Ve bir de bu kasetlere maruz kalanların sistemin içinde olmalarıyla ilgili bir sorun. Sistemin içinde oldukları için buna teslim oluyorlar. Şimdi Türkiye bakın Sayın Kılıçdaroğlu kasette genel başkan yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisine şimdi de kasetle Cumhurbaşkanı yapılmak isteniyor. Yani sonuç itibarıyla Memleket Partisi Genel Başkanının kasetlerle istifaya zorlanmasının sonucunda kim desteklenmiş oluyor? NATO tarafından, Amerika tarafından, FETÖ tarafından, Atlantik sisteminin merkezleri tarafından Kılıçdaroğlu'nun adaylığı desteklenmiş oluyor. Ya Muharrem gidecek oyların Kılıçdaroğlu'na büyük ölçüde gideceği varsayılarak seçimde böyle yüzde bir yarım son derece baş başa olduğu için o küçük oyların bile etkili olacağı bir ortamı yaşıyoruz. Ve dolayısıyla kasetlerle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yapılan Kılıçdaroğlu şimdi gene Amerika tarafından FETÖ tarafından bu kasetleri çeken toparlayan kasasına koyan ve zamanı gelince ortaya çıkaran kuvvetler, o kuvvetlerin de adını koyalım. NATO gladiosudur bu. NATO'nun yeraltı örgütüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat teşkilatları ve yeraltı örgütleridir. Şimdi kasetleri çıkarıyorlar ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçimine 3 gün kala müdahale ediyorlar. Amerika tabi bu seçimlere müdahale değil mi? 4 tane cumhurbaşkanlığı adayından birini kaset çıkartarak 3 gün kala geri çekilmek zorunda çekilmek zorunda bırakıyorlar. Bu seçimlere müdahale değil de ne? Tabi bunun sonuçları var. Bu müdahalenin sebebi ne? Muharrem gidecek oyların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönlendirileceği düşüncesi. Tabi o oylarda eğer sistemin içindeyse eğer o oyların sahipleri ve memleket partisinin yöneticileri ve Memleket Partisi'nin bünyesi de bu sistemin içindeyse sonuç itibariyle sistemin iki kasetiyle hepsi yönlendirilmiş oluyor. Seçmen de yönlendirilmiş oluyor. Yönlendirilmiş oluyor. Memleket Partisi'nin yöneticileri de yönlendirilmiş oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi de kasetlerle genel başkanı bir yerden bir yere getirilmek isteniyor. Buna Bunun üzerine gidemeyen iktidar yani... Bu kasetlerle yönetilen Türkiye 2010'dan beri Türkiye'de kim yönetimde Sayın Tayyip Erdoğan başkanlığında hükümet bugün tavır aldı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ yönetimi bunlar. Ama Sayın Tayyip Erdoğan bir köşe yazarı veya bilmem kamuoyunda herhangi bir insan değil ki. Hükümetin başı niçin 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan kaset operasyonunun Üzerine gidip de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti o operasyonu suçları yakalayıp hapse tıkıp yarıklığa teslim edemiyor. Demek ki Tayyip Erdoğan yönetimi de bu sistemin bir parçası haline gelmiş. Vatan Partisi yönetimi de olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını genel başkanlıkta indiren ve Kılıçdaroğlu'nu CHP genel başkan yapan o operasyon karşısında veya Milliyetçi Hareket Partisi listelerini kasetlerle düzenleyen o operasyon karşısında Vatan Partisi hükümet gibi böyle seredip bir takım beyanatlarda bulunamaz. Hemen olayı ortaya çıkartır kasetleri tertipleyenleri yapanları kullananları bulur suç olduğu için derhal yakalar götürüp Türk yargısına teslim eder. Yani bu taktik mi, yoksa bir çekince mi, sistemin içindeki herkes kasetlere muhatap olabilir. Yani sistemin içinde olduğunuz zaman, başkaları kasetlerle yönetildiği gibi, bazılarda da kasetlerle susturulabilir. Bazılarda da kasetlerle inisiyatif göstermekten yoksun bırakılabilir. Yani sistem bu şekilde kurulmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemi bu. Yalnız Türkiye'de olmuyor ki, Amerika'da oluyor. İngiltere'de oluyor, Almanya'da oluyor, Latin Amerika'da oluyor, Filipinler'de oluyor, Endonezya'da oluyor. Yani Amerikan sisteminin başında Amerika'nın bulunduğu sistemin merkezlerinde de, çeşitli ülkelerinde de bu tür operasyonlar oluyor. Ama Çin'de böyle bir operasyon oluyor mu? Yani Çin'in yöneticilerinin kasetlerle değiştirildiğine dair bir olay görebiliyor muyuz mesela? Veya Vietnam yöneticilerinin veya diyelim Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yöneticilerine bunu mahkum ediyoruz ve sistemin ne kadar kirlendiğini burada bir kez daha görüyoruz buna demokrasi deniyor şimdi Kılıçdaroğlu demokrasiyle mi genel başkan oldu veyahut ondan evvelki Sayın Genel Başkan demokrasiyle mi CHP genel başkanlığından indirildi Milliyetçi Hareket Partisi'nin listeleri demokrasiyle mi belirlendi tam tersine Milliyetçi Hareket Partisi listeleri belirlenmişti o listelerdeki Amerika'nın hoşuna gitmeyen insanlar, kasetlerle o listelerden indirildi. Bu demokrasi mi? Özgürlük mü bu? Hani bunun adı demokrasiydi? Milletçi Hareket Partisi de sessiz kaldı o dönem. Kasetlere boyun eğdi. Kasetlerle milletvekili listeleri değiştirdiler. Vatan Partisi'ne kasetlerle bu tür olaylar dayatılabilir mi? Örneğin sistemin dışında olan değerinci bir parti bu tür tehditlere, bu tür şantajlara boyun eğer mi? Eğmez. Vatan Partisi eğmiyor. Yani bakın bu da tabii bu da önemli bir fikir. Yani şimdi ben kimsenin bunları konuşurken herhangi bir şahsiyetin ahlakı, karakteri falan onlar üzerinde durmayacağım. Ama onlar nihayet kişisel diyelim zaaflardır, değerlendirmelerdir, kamuoyu tarafından yapılabilir ama Sistem bu. Burada yani kişileri yargılayarak sonuca ulaşmak mümkün değil. O kişilerin kabahati değil bu sistemin bozukluğu. Sistemin kendisinde, kişilerde değil. Kişiler ise o sistemin dağıttığı rollerde şunu yapan, bunu yapan zavallı yönetilen insanlar. Biraz önce söyledik. Bu kasetler aslında bakıyoruz ama sonuç itibariyle bakın sistemin bütün partilerinin bunlara bulaştığını görüyoruz. Bir de biraz evvel onu da söyledim. İşte falanca kimse falanca şeye tavra bilmem kasetle zorlandı. Bilmem kim bunlar da kamuoyunda dolaşıyor değil mi? Sistemin bütününde. Şimdi Amerika'da bunu yapıyor, Filipinler'de de bunu yapıyor, Endonezya'da da bunu yapıyor. Güney Kore'de de diyelim bunu yapıyor. Malezya'da da yapıyor. Tayland'da da yapıyor. Sistemin bütününde bu uygulamalar yapıldığına göre bu sisteme ait bir olay. Yani şantaj, tehdit, darbeler, baskılar sistemin kendisinde var. Bütün bu hastalıklar. Bu orta çağda da vardı böyle şeyler. Yani demokrasi dedikleri sistem orta çağda çürümeye başladı. Yani o burjuva demokratik devrimlerin yiğitlerdi vardı. Ve ahlakı vardı, erdemleri vardı. Şimdi bütün bunların kaybolduğunu ve bir çürümenin başladığını görüyoruz. Ve bakın, batıda da erdemli toplum arayışları başladı. İşte mesela bir Fransız yazarının Erdemliler Risalesi diye bir kitabı var. Fransa'da en çok satan kitap oldu. Yani artık batıda da bir erdem arayışları başladı. Dürüstlük, Karakter, ahlaklılık, sözünde durmak, vefa, sadakat, ondan sonra kadına saygı, eşitlik, insana değer vermek falan gibi erdemlerin birden, birden yeniden arandığını görüyoruz. Çünkü sistem bu erdemleri ezdi. Vatandaş olarak böyle bir sistemle yönetiliyoruz ve bu sistemi lanetliyoruz. Bu çürüyen sistemi mahkum ediyoruz. Kasetlerle yönetimi mahkum ediyoruz. Bugün yapacağımız bu. Bugün genel başkanımız Doğu Perinçek'in talimatıyla Vatan Partisi bütün örgütleriyle, gençleriyle, öncü gençliğiyle, öncü kadınıyla meydanlara çıkacak ve büyük bir kampanya yürütecek. Şunu söyleyeceğiz. Kasetlerle yönetilen siyaseti mahkum ediyoruz. Yuh diyoruz. Kasetlerle yönetilmeye Kabul etmiyoruz. Ve temiz, başı dik bir siyaset istiyoruz. Erdemli bir siyaset istiyoruz. Bu bir devrimci talep. Çünkü kasetlerle yönetilmek bir suçtur. İşte bir kenarda köşede yapılan arizi bir eylem. Olay değil. Sistemin kendisinde var. Yani hem uluslararası çapta sistemin merkezlerinden çevresine kadar bu olayları görüyoruz. Ama Türkiye'mize bakın. Türkiye'mizde Türkiye'nin en büyük partilerin liderleri kasetlerle indiriliyor çıkartılıyor asansör gibi kasetlerle asansöre bindiriliyor indiriliyor kasetlerle de gene asansöre bindiriliyor. Genel başkanlığa çıkarılıyor. Şimdi kasetlerle Cumhurbaşkanı yapılmak istenen kimseler var. Kılıçdaroğlu kasetlerle genel başkan oldu. Şimdi kasetlerle Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yapılan bir operasyon var. Sayın Tayyip Erdoğan da Türkiye hükümetinin başındaki Sayın Cumhurbaşkanımız olarak beyanatlarda bulunuyor ve bunu tenkit ediyor. Ama ona düşen görev eleştirmek değil. Ona düşen görev hemen bu kasetleri tertipleyenleri ondan sonra bu tehdidi yapanları bulmak ve yargıya teslim etmek. O da yok. Yani arkada kalanların da hiç böyle bir şey görmedik. Ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın indirilmesi ve yeni bir genel başkanın seçilmesinin Türkiye hükümetinin yargısının bir işlevi olduğunu görmedik Ne de Milliyetçi Harekat Partisi'nde yapılan operasyonda görmedik Bugün de bakalım Muharrem İnce'ye yapılan kaset operasyonunda İnşallah görürüz Üçüncü yolu Evet Kasete boyun eğenler yaratamaz Sayın Muharrem İnce'ye şunu söylüyoruz Üçüncü yolu Kasete boyun eğenler Üçüncü yol değil Hiçbir yol yaratamaz Çünkü sistemin içindeki yolların içinde Çıkmaz sokaklarda bocalıyor, bu sistemde yani boğulmak istemeyen, bu sistemle mücadele eden kasete meydan okur. Hadi getirsinler bakalım vatan partisini boğabilsinler, boğamazlar. Niçin boğuyorlar memleket partisini ve liderini? Boynunu uzatırsan bu olursun. Yani götürür böyle boynunu satırın altına koyarsan boynunu keserler. Teslim olursan teslim alırlar. Yani teslim alan da değil. Teslim olan da herhalde kabahat var burada. Aksi takdirde bu sürecin içinden çıkamayız. Çünkü teslim alanlar, bu şiddeti yöneltenler, bu tertibi yapanlar, onlar düşman. Türkiye'nin düşmanları, onlar bizim yönetimimiz ve hizaya getirmemiz mümkün değil. Ama bunun içinde nasıl çıkabiliriz? Bu sürecin onları isyan ederek, onları devirerek, bu sistemin dışına çıkarak, NATO'ya hayır diyerek bağımsız Türkiye'yi kurarak başardık. Türkiye'yi kurarak ve kendimiz de erdemli bir toplum ilişkilerini yaşayarak yani biz erdemsizlerin bu tür tertipleri yapanların baskıları karşısında onlara benziyorsak o baskılara teslim oluruz. Onlara benzemiyorsak, vatanseversek, başı dik bir Türkiye istiyorsak, kasetle yönetilmeyen yiğitlersek hiç kimse bizi boğamaz. Yani boğulduk itirafı bile sistemin içindeki bir itiraftır. Bu da çok üzücü ve bunun üzerinde esas durmak istiyorum. Çünkü buradan çıkış yolu bulacağız. Yani bu kasede tertibe baskıya boyun eğmeyerek bunun örneği var. 15-16 Temmuz'da işte ayrı kaset yapanlar silahlarıyla tanklarıyla uçaklarıyla çıktılar. Vatan Partisi karşılarına dikildi. Bu bir Amerika darbesidir dedi. Bu bir FETÖ darbesidir dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni göreve çağırdı. Türk milletini göreve çağırdı. İnsanlar örgütleri, sorunları aradı. Harekete geçirdi. Göreve çağırdı ve göğüslendi. Eğer o tehdide, o şitede boyun eğseydik 15-16 Temmuz başarılı olurdu. Bugün de bu kasede boyun eğersek o kaseti iyi İhmal edenler başarılı olur ve kötü örnekler oluşur. Bakın bizler Vatan Partisi olarak meydan okuyoruz. Vatan Partisi kasede falan boyun eğmesin. Şiddete de boyun eğmesin. Duvara da boyun eğmesin. Silivri duvarını yıkmıştır. Ermeni soykırım yalanını bitirmek de sistemin dışında bir tavırdır. 15-16 Temmuz'da da çıkıp aslanlar gibi o derbenin karşısına en tehlikeli saatlerde dikilmekte o sisteme bir meydan okumadır. Boyun eğmemektir. Boyun eğmeyenler çıkış yolu üretiyor. Boyun eğenler boğuruyor. Bugün yine teribi çok bencil bir terim. Yani bir kişi kendi iradesiyle veya iradesizliğiyle kendi iradesizliği Cumhurbaşkanlığından seçilince üçüncü yol veya Türkiye'nin çıkışları bu olur mu? Bu kadar her şeyi, bu kadar kibirli, kendine bağlayan hani partisi vardı, bilmem örgütü vardı. Niye boğuluyorsunuz? Boğulmayın. Gelin Vatan Partisi'ne katılın. Memleket Partisi'nin bütün değerli yöneticilerini ve değerli üyelerini hepsini boğulmamak için, teslim olmamak için, boyun eğmemek için Vatan Partisi'ne çağırıyorum. Vatan Partisi'ne gelirlerse boğulmazlar. Boyun eğmezler. Boyun eğen yöneticilerin peşine takılmamış olurlar. Biz devrimciyiz. Bugün öğrendiğimiz bir haberde Memleket Partisi Uşak İl ve İlçe Yönetim Kurulu'nun istifa ettiğini öğrendik. Emperyalizme ve sisteme karşı mücadelenin merkezi Vatan Partisi'dir. Değerli arkadaşlarımızı Vatan Partisi'ne davet ediyorum. En büyük güç örgütlü güçtür. Üçüncü yol, ikinci yol falan... Biz devrimciyiz. Yani şunu görüyoruz. Bu sistem ekonomisiyle iflas etmiştir. Siyasetiyle işte görüyoruz. Kasetlerle yönetilen bir hakim sınıf siyaseti var. İflas etmiştir. Kültürüyle, ahlakıyla iflas etmiştir. Bakın bu sistem yalnız kasetleri teslim olmuyor. Bu sistemin adamları, bu sistem LGBT'ye teslim oluyor. İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. İstanbul Sözleşmesi'nde ondan sonra ne var? Erkek ve kadın dışında cinsiyet var. Yani LGBTİ denen cinsiyetler var. Ona toplumsal cinsiyet adını veriyorlar. Yani erkek doğal cinseller, erkek ve kadın o doğal cinsiyetler dışında LGBTİ, toplumsal, ideolojik, kültürel cinsiyetler var. Bu geldiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Türkiye'de bir tek Vatan Partisi buna karşı çıkıyor. AK Parti'ye oy veriyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Milliyetçi bunların hepsi toptan oy veriyor. Toptan oy veriyor. Hepsi oy veriyor. Sistemin tamamı LGBT'ye teslim olmuş. Bugün bakıyorsunuz bütün televizyonlar LGBT'yi baş tacı ediyor. LGBT'yi açıktan savunan İşçi Partisi gibi adı yani işçi partisi adını da kirletiyorlar. Açıktan açıktan LGBT savunuyorlar. Ve LGBT olduğu için de bazı televizyonlar özellikle onları devamlı topluma dayatıyorlar. Yani sistem neresinden bakarsanız dökülüyor, çürüyor, lime lime dökülüyor. Onun için böyle yalnız kasetleri teslim olmak olayı değil, ahlakı, karakteri bitiriyor. Boyun eğmek de bu sistemin çürümesi, Atatürk boyun eğdi mi, İstiklal Savaşı da Türk milletine boyun eğdi mi, teslim oldu mu, teslim alınabildi mi, onun için teslim almak isteyenlerden çok biz niye eleştiriyoruz, teslim olanları eleştiriyoruz, bütün sistemiyle neden, çünkü çıkış yolu teslim olmamakta, Amerika Birleşik Devletleri'ni, FETÖ'yü biz değiştiremeyiz, onlara teslim olmayarak, Onların planlarını bozarız. Ama teslim olduğunuz zaman, boğulmayı kabul ettiğiniz zaman, o zaman demek ki oralarda bir çıkış yolu yok. O nedenle Memleket Partisi'nin bütün değerli üyelerini, yöneticilerini teslim olmayan, boyun eğmeyen sınavlardan geçmiş, 7 ateşten geçmiş, hiçbir zaman teslim alınamamış olan Vatan Partisi'ne davet ediyorum. Hayır! Vatan Partisi'ne bu kaset falan işliyor mu? Yani tehditler işliyor mu? Suikastler işliyor mu? Hapiste yatmalar işleyebiliyor mu? Vatan Partisi Amerika emperyalizminin Türkiye'deki bir nolu hedefi. FETÖ'nün bir nolu hedefi. Ama Vatan Partisi ile baş edemiyorlar. Neden? Çünkü boyun eğmiyor. 1970 yılından beri 5 dönem hapislerden geçmiş, işkencelerden geçmiş, yok edilememiş tevsim alınamamış, dağıtılamamış bir güç. 7 ateşten geçmiş olan bir parti ve 77 ateşten de geç, geçiyor. Bu nedenle buradan başka bir şey daha söyleyeceğim. Yani tekrar ediyorum onu. Bir de bilmediğimiz kamu önünde açığa çıkmamış baskılar, tehditler, şantajlar ve boyun eğmeler var. Çünkü sistem maalesef böyle ...ve bunlar da kamuoyunda sürekli konuşuluyor. Burada ile karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla buradan Türkiye bu sistemin dışında devrimci, bencillikten arınmış, komploların, tertiplerin işlemediği, geçerli olmadığı sadakatin, vefat, vefanın, vatana bağlılığın esas bu tür bir toplumda buradan çıka, çıka, çıkabiliriz. Bunu yapmamız lazım. Bu bir sistem değişikliğiyle olur. Bu sistemin içinde ahlaklı, karakterli olmak yiğitliği gerektiriyor. Ama biz nasıl öyle bir toplum ol olmalı ki karakterle ahlaklı olmak için yiğit olmaya gerek kalmamalı? Geçmişten aldığımız mirasla, birikimle o karakterli, insana saygılı, kadına, erkeğe saygılı, eşitlikçi, vefa ve sadakatin esas olduğu bencil, bireyci olmayan başkasının sırtına basarak yükselmeyen vurmayan, sömürmeyen insanlardan oluşan bir toplum arzu ediyoruz. O da bir devrimle olur. Oraya geldi Türkiye. Bakın şu yaşadığımız olay bile Türkiye'nin sorunlarının devrimle çözüleceğini bir kere bir kez daha bize hatırlatmış oldu. Sistemin bu Endonezya'da varsa, Filipinler'de de varsa, Güney Kore'de de, Amerika'da da, İngiltere'de de, İspanya'da da varsa bu bir sistem sorunu, bu sistemin içinde ahlak yok. Başı diklik yok, temiz siyaset yok. Sistem mafyalaşmış durumda. Bunlar da hep mafyatik yöntemler. Mesajımızı bu olaylarla birlikte vermiş olduk. Türkiye'nin sorunları artık bu sistemin içinde çözülemez. Üretim devrimi olmadan Türkiye'nin ekonomik zorluklarını üstesinden gelmek, soğan fiyatlarını aşağıya indirmek, kiraları bir düzeyde tutmak, insanlarımıza sıcak yuva sağlamak, eğitim sağlamak, herkese iş bulmak bu sistemin içinde artık mümkün değil. Yani bizim üretimle, zenginleşmeyle ilgili, bereketle ilgili, insanca yaşamakla ilgili ve aynı zamanda kültürel planda da demokratik bir toplum kurmakla ilgili bütün amaçlarımıza ancak bu sistemden kurtularak bu sistemin zincirlerini kırarak NATO'dan çıkarak başarabiliriz. NATO'dan çıkalım. NATO'dan çıkmazsan işte böyle olur. NATO biraz evvel o kesetleri Türkiye'ye silahla dayatan ve kendi kültürünü getirip Türkiye'de geçerli kılan dünya çapındaki büyük Amerikanın tepesinde olduğu örgüttür. NATO'dan çıkarsan Cumhurbaşkanı adayları Böyle şantajlarla istifa etmek zorunda kalmaz NATO'dan çıkarsan Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kasetlerle belirlenmez Veya kasetlerle indirilmez Veya yeni cumhurbaşkanı Kasetlerle seçilmez NATO'dan çıkarsan Kasetlerin üzerine yürüyecek Bir hükümetin olur Vatan Partisi yöneticileri olarak Şimdi Sayın Tayyip Erdoğan'dan bu hükümetten bu 2010'dan başlayarak bu kasetlerin üzerine yürümesini talep ediyoruz. Bekliyoruz ama böyle bir işaret gözükmüyor. Onlar da bu sistemin içinde kasetlerle yönetilen sistemin içinde hepsi MHP'si de CHP'si de işte en son memleket partisi de bu sistemin başında olan AK Partisi de bütün partiler hepsi bu kasetlerle yönetilen sistemin içinde yer alıyorlar. Buradan bizi dinleyen dostlarımıza, Türk milletine de sesleniyorum. Bu kasetlerle yönetilmeye karşı bunu mahkum eden bir halk hareketini bugün başlatıyoruz. Kasetlerle yönetilmeye hayır diyoruz. Yuh diyoruz. Yuh. Kasetlerle yönetilme girişimlerini ve boyun eğen değil, başı dik bir Türkiye. Kirli değil, temiz siyaset bu amaçlarla. Harekete geçiyoruz. Bütün halkı da seferbet etmek için en büyük sorumluluğumuzdur. Aziz Türk Milleti, sevgili Uşaklı Hemşerilerimiz, 14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala Vatan Partisi'nin çağrısıyla ayağa kalkan Büyük Türk Milleti'ni Vatan Partisi'nde örgütlenmeye, Vatan Partisi'nin %7 barajını aşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisini temsil etme hakkı verilmesini halkımızdan talep ediyoruz. Başı dik üreten Türkiye için oylar Vatan Partisi'ne, kamuoyuna saygılarımla duyurulur. Hadi, Teşekkürler, Teşekkür sağlık. Bunu yapmamız lazım. Bu bir sistem değişikliğiyle olur. Bu sistemin içinde ahlaklı, karakterli olmak